Biz lifleri ne olursa olsun almalıyız ama son zamanlarda şu ortaya çıkmaya başladı. Obezitede biz acaba bağırsaktaki kendi mikroplarımızı atıp yerine yeni bir bağırsak mikrobiyatası bakteri grubu koyalım mı? Evet, bu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi dışkı nakli denen bir evet. şey var. be hastalarda dış kısmını bir sağlam insanın dış kısmını alıyoruz. Evet. Filtreden geçiriyoruz. Sonra kolonoskopla kalın bağırsağa giriyoruz ve oradan enjekte ediyoruz. Yani başka bir insanın mikrobiyatasını veya bakteri, bakteri topluluğunu alışveriş. alaraktan Uygulama başladı insanın... mı hocam? Bunu uyguluyor e Tabii, yapan bir, yapan 6 var. senedir, 7 senedir Türkiye'de yapılıyor. Evet. Evet. Ve Hı -hı. şöyle bir şey var. Bu bazı hastalıklar için Amerika'da onay da aldı. Ama son 1-2 tane bir ölüm vakası oldu. Çok dirençli bakteri nakledilmiş kazara. Allah'tan bizde onlar pek yok. Evet. Bundan dolayı İmmün sistemi bağışıklığı düşük olan iki kişi de bir ölüm olayı olmuş. Bundan dolayı dışkın aklını sadece belli konularına e, sınırladılar. Ama evet. şöyle bir şey var. Mesela bir hastalık var. Antibiyotik kullandınız. Başımızın belası çok antibiyotik kullandığınız zaman iyi bakteriler ölür. Evet. Geriye kötü bakteriler kalır. Evet. Ve bu kötü bakterilerden bir tanesi Clostridium denilen bir bakteri. Ve buna bağlı bağırsak hastalığı, iltihabı. Hatta nekrozu delinmesi şiddetli ishaller ortaya çıkabiliyor. Dikkat ederseniz bazı kişiler antibiyotik kullanır. Arkasından ishal ve karın ağrısı çıkar. 2 saatten 40 güne kadar olabilir bu. Sonuçta bu klozidya denen bakteriyle artık biz baş edemiyoruz. Her türlü antibiyotiği veriyorsunuz. Olmuyor. O zaman ne yapıyoruz hemen sağlam birisinin dışkısını alıyoruz filtre ediyoruz bakterilerinde kolonoskoplar <gülüyor> evet. başka bir hasta olan kişinin varsa. Evet. Çok enteresan bir gelişme olmuş Ve hocam. Evet, olağanüstü evet. bir şekilde bu kişilerin iyileşme oranı %92. Çok iyi <gülüyor> Hatta şeyi vardır. konuşuyoruz <gülüyor> değil mi hocam? Çok ciddiğimi değil Yakında... mi sevgili evet. bari? Psikolojisi Dışarı. pek e, kabul edilir değil siz de öyle <gülüyor> bilirsiniz. Şimdi... Peki burada nasıl rasyonize edeceğiz bu durumu bunun psikolojisini?